Bugün 23 Ağustos 2021 Pazartesi, ay günündeyiz. Ay balık burcunda ilerliyor, duygusal enerjimiz yükselirken manevi ve ruhsal konulara ilgimiz artabilir. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz de yükseleceğinden çevremize karşı daha anlayışlı ve toleranslı davranabiliriz. Bugün Güneş Aslan Burcundan ayrılarak Başak Burcuna geçecek. Önümüzdeki bir ay günlük yaşamın detayları, iş, hizmet, üretim, analiz, kontrol, eğitim, sağlık, hijyen gibi kavramlar Güneş tarafından daha fazla aydınlatılacak. Bugün Terazi Burcundaki Venüs ve Kova Burcundaki Satürn arasında oluşacak üçgen açı, ilişkilerde ve hukuksal konularda daha somut ve uzun vadeli adımlar atmamızı sağlayabilir. Güven ve sadakat kavramları da öne çıkabilir. Eşitlik ve adaleti önemseyebilir, maddi manevi alanlarda hak edişlerle karşılaşabiliriz. Öğle saatlerinde Balık Burcundaki Ay ile Boğa Burcundaki Uranüs arasında oluşacak olumlu açı, Yaratıcılığımızı ve bireyselliğimizi de yükselterek sürpriz fırsatlar yaratabilir. Spontane adımlar atabilir, daha rasyonel ve hızlı kararlar verebiliriz. Akşam saatlerinde ise balık burcundaki ay, başak burcundaki Mars'ta karşıt açıda olacak. Enerjimiz yükselebilir ancak sabırsız ve huzursuzda olabiliriz. Eleştirel tutumlar, memnuniyetsizlikler yakın ilişkilerde gerilim yaratabilir. Heyecanımızı kontrol etmeli, dürtüsel ve riskli hareketlerden uzak durmalıyız. Akşam saatlerinde kaza ve sakarlık risklerine karşı da daha fazla dikkatli olmalıyız Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun